Bugün 26 Temmuz 2022 Salı Mars günündeyiz. Yengeç burcundaki ay güne duygusal ve hassas enerjiler veriyor. Öğle saatlerinde ay Yengeç burcundaki ve Koç burcundaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Duygusal enerji ve motivasyonumuz artabilir. Günlük işler ve ilişkilerde daha hevesli, cesur ve girişken olabiliriz. Zaman zaman bireysel ve bencil isteklerde aşırıya kaçabilir, düşünmeden de hareket edebiliriz. Dürtülerimizi ve heyecanımızı kontrol etmeliyiz. Yabancı kültürler, yayıncılık, eğitim, seyahatler, spor ve fiziksel aktiviteler için uygun bir gündeyiz. Bugün Aslan Burcu'ndaki Merkür ile Boğa Burcu'ndaki Mars arasında etkileşen dik açı, zihinsel aktiviteleri ve iletişim trafiğini yükseltirken, iletişim alanlarında sabit ve inatçı düşünceleri de yol açabilir. İlişkilerde daha anlayışlı ve esnek olmaya özen göstermeliyiz. Sabırsız ve dürtüsel tavırlar, kaza ve sakarlık risklerini arttırabileceğinden dengeli davranıp tedbirli olmakta fayda var. Akşam saatlerinde ay, Yengeç Burcu'nda Venüs'te birleşecek. Yakın ilişkiler ve ailevi alanlarda güven ve mutluluk duyabileceğimiz akşam saatlerinde kişisel zevkler, keyif, konfor ve estetik beklentilerimizde de memnuniyetler artabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.